Bugün 9 Ekim 2022 Pazar. Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Güne aşırı heyecanlı, coşkulu, sabırsız başlayabiliriz. Ayın üzerimizdeki etkisi fazla olacağından ruhsal ve bedensel daha hassas olmamız da mümkün. Özellikle sinir sistemi, baş, beyin, yüz, gözler, eklemler, kaslarda kronik sorunlar ve ağrılar artabilir. Ay öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Venüs'e karşıt açı yapacak. Sosyal yaşam ve ilişkilerde bu saatlerde keyif almamız zorlaşabilir. Daha anlayışlı ve sağduyulu olmaya çalışmalıyız. Ay gece 23.55'te terazi burcundaki güneşle karşı taçı yapacak ve 16 derece koç burcunda dolunay meydana gelecek. Ateş elementinin öncü nitelikli burcu olan koç, liderleri, komutanları, yöneticileri, askerleri, mücadeleyi, rekabeti, yarışmayı, savaşı temsil eder. Dolunay döneminde kişisel ve toplumsal alanlarda bu temalar öne çıkıp daha fazla dikkat çekebilir. Yeni ay döneminde başlamış işler, oluşan fikirler olgunlaşıp sonuçlanabilir. İlişkilerde ben-sen arasındaki karşıtlıklar belirgin hale gelirken denge arayışlarımız da öne çıkabilir.